Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdari izleyicilerimiz. Evet, dünyaca ünlü BBC yayınından sizlerleyiz diyormuşum. <gülüyor> o da olacak. Allah'ın izniyle bir gün böyle dünyaca ünlü medya kanalları ayarında olacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Evet, aile destek paketi yardımı hakkında... Sıkça sorulan 20 soru ve cevapları, şimdi artık Aile Destek Paketi Yardımı ile ilgili her şey aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini sizlere böyle teker teker teker cevaplayacağız Allah'ın izniyle, evet en önemlisinden başlıyorum arkadaşlar, Aile Destek Paketi Yardımı gelir kriterine dahil olmuyor. Aile destek paketi e, yardımı aldığınızda engelli aylığınız, evde bakım aylığınız kesilmiyor arkadaşlar. Bu önemli e, bir bilgi. Yine aile destek paketi yardımı Haziran 2023 ila e, yine e, yani 2022 Haziran ile 2023 Haziran ayları arasında yani bir yıl arkadaşlar bunu unutmayın ve toplamda e, 700 e, Yani şöyle şöyle söyleyeyim Hani hep e, video yayınlarında söylüyorlar ya işte bir yılda 7200 lira e, gibi yardım e, diyorlar yani bunu nasıl hesaplıyorlar Aile destek paketi yardımı arkadaşlar 450 lira ile 600 arasında yani 600'ü e, genel anlamıyla bir yıla e, vurduğunuz zaman, 7200 lira gibi bir rakam ediyor. Tabi bu hanenizdeki e, gelirlere göre arkadaşlar değişecek. Yani e, onu da söyleyelim. Yani benimki neden az e, diğerininki neden fazla demeyin. Evet hemen e, sorulara geçelim arkadaşlar. E, benim de e, başvurum kabul edilmiştir yazıyor. Yatar mı acaba? Başvurunuz kabul edildiyse Allah'ın izniyle bir yıl boyunca bu yatacak anlamına gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki aile destek yardımından hangi haneler faydalanacak? Hangi haneler faydalanamayacak? Bakın en önemli kriter burası arkadaşlar. Aile destek paketi yardımı gelir kriteri 1417 lira. 1417 liranın altında geliri olanlar, Aile destek paket yardımından faydalanacak. Lakin 1417 liranın üzerinde geliri olanlar arkadaşlar bu paketten faydalanamayacak. 65 yaş aylığı alanlarda yararlanıyor mu? Yararlanıyor. İşsizlik ödeneği alanlar yararlanıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanıyor. Engelli aylığı, evde bakım aylığı alanlar arkadaşlar bu paketten yararlanıyor daha önce hiçbir sosyal yardımlara başvurmadım aile destek yardımına başvuru yapabilir miyim Tabii ki yaparsınız yani söylediğim şartlarınız uyuyorsa arkadaşlar bu yardımı yapabilirsiniz başvurunuz onaylandığında her ay başvuru yapacak mıyım yoksa bir kez yeterli mi? Sene boyunca almak için bilgi verir misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Arkadaşlar yani her ay başvuru yapmayacaksınız. Bir kere başvuru yapmanız e, yeterli. Yani e, bu önemli e, bir bilgi. Devam edelim. Aile destek paketi yardımı ne zaman yatar? Bu da e, çok sorulan, e, sorulan sorular arasında. Arkadaşlar bununla ilgili net bir e, ay tarifi yok. Yani ee, bulunduğunuz bölgede valilikler, kaymakamlıklar, mütevelli heyetiniz ne kadar hızlı çalışırsa arkadaşlar e, aile destek paketi yardımınız da onların hızlarına göre yatar. Yani e, tamamıyla valilik, kaymakamlık, mütevelli heyeti e, hızına bağlı. İşsizlik ödeneği alıyorum. Aile e, paketi yardımına başvuru yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Engelli aydı evde bakım maaşı alıyorum. Aile destek yardımı alabilir miyim? Alabilirsiniz. Aile destek paketi yardımı için İBAN numarası bildirmedim. Ödemeyi nasıl alabilirim? PTT'den alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sosyal yardımlaşma vakfı PTT'ye yatırır. Ee, sizler de PTT'den alırsınız. Aile destek paketi yardımı ödemem duru, durduruldu. Ne yapmalıyım? Şimdi bir yıl boyunca aile destek paketi yardım alıyorsunuz durumunuz değişti e, diyelim arkadaşlar İşte e, o zaman ne yapıyorsunuz e, yeniden başvuru yapıyorsunuz yani paketiniz e, durduruluyor ama yeniden e, başvuru yaparak e, bu e, paketten faydalanıyorsunuz arkadaşlar yine devam edelim aile destek paketi yardımına başvurdum evime gelinip inceleme yapılmadı bakın bu da önemli bir bilgi yani evinize gelinmesine gerek yok arkadaşlar yani eğer yıl içerisinde bir kere Sosyal Yardımlaşma Vakfı gelip bir incelemede bulunduysa bu yeterli yine devam edelim aile destek paketi yardımı kimlere verilmez bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. 18 yaşından küçüklere verilmez, e, başvuramazlar. Yine e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara verilmez. Ha Bir de bu konuyla ilgili e, Suriyelilere verilme, mültecilere verilir mi diye e, sorular var arkadaşlar. Şöyle e, söyleyeyim, yani bu konuyla ilgili e, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı olan Mülteci olsun olmasın her birden faydalanamıyor. Aile destek paketi yardımı ne kadar süre ödenecek? Bunu da şöyle söyleyeyim. Baştan söylemiştim gerçi. Haziran 2022 ile Haziran 2023 yılları arasında bir yıl boyunca bu yardım sizlere ödenecek arkadaşlar. Aile destek paketi yardımı başvurum red gözüküyor. Ne yapmalıyım? Bakın e, bu da çok önemli. E, red gözüktüğünde tekrar başvurabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı bir e, dilekçe ile ne yapın? E, gidin Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvuruda bulunun. Aile destek paketi yardımı niye reddedildi diye bunu öğrenin. Bir yıl boyunca sürecek bu arkadaşlar. Bu bir yardım. Yani e, sürekli 12 ay boyunca tekrar başvuru yapabilirsiniz. Aile destek paketi yardımı kaç lira? <gülüyor> evet e, 450 lira ile 600 lira arasında aile destek paketi yardımı arkadaşlar. Peki nasıl e, başvurmalıyım? E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek arkadaşlar direkt olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Yine aile destek paketi yardımına başvurdum ve süreç devam ediyor yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu da önemli bir e, soru. Süreç devam ediyor yazıyorsa e, bu mütevelli heyetinin önündedir. Yani sosyal yardımlaşma e, sosyal yardımlaşma vakfı başvurunuzu Halen devam değerlendiriyor anlamına gelir arkadaşlar. Evet yani o kadar böyle soluksuz söyledim ki hem boğazım kurudu hem de aile destek paketi yardımıyla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi söyledik arkadaşlar. Yine bakalım sizlerin de sorularına bakalım. ...neler diyorsunuz bu konu hakkında... ...bakalım arkadaşlar... Evet ...Mikail Demir... ...günaydın demiş... ...günaydın... ...Öznür Kırman... ...emeğinize sağlık hocam demiş... ...faydalı bilgilendirmeniz için... ...evet bu verdiğimiz bilgiler... ...Engelsiz Medya ekibimizden... ...Öznür Kırman... ...Çetin Sarıgül hocamızın... ...destekleriyle hazırlandı... ...kendilerine de buradan... ...çok teşekkür ediyorum... Evet, e, hocam engelli maaşı alıyorum. Engelli maaşı alanlara otomatikman mı yatacak? Hayır, hayır. Tekrar başvuru yapacaksınız. Bakın, bu önemli arkadaşlar. Tekrar başvuru yapacaksınız. Bu yardım. Böyle otomatikman e, yatma olayı yok arkadaşlar. Yine e, bakalım. Engelliye bir kolaylık yok hocam demiş. Olur mu e, hediye mucurlu? Olur mu öyle şey? Allah'ın izniyle e, devletimiz bu konuyla ilgili yani engellilere e, yardımla ilgili her şey yapıyor e, Allah'ın izniyle. E, ben Mayıs e, 16'da e, başvurdum. Sistemde gözükmüyor e, diyorlar. Nedendir? Bir daha başvurun. Bakın sistemde gözükmüyorsa e, bir daha başvuruda bulunun arkadaşlar. Evet güzel bir yayının sonuna geldik arkadaşlar. Eğer unuttuklarımız varsa zaman içerisinde bir gelişme olursa bu videonun altına yorum olarak yazın kanalımıza abone olmayı unutmayın ailenize bütün yedi cedinizi kanalımıza abone yapın arkadaşlar engelsiz medya kanalı haber kanalımız sizin sesiniz katıl butonuna da basmayı unutmayın. Ne kadar desteklerseniz Allah'ın izniyle bu yayınlarımız bütün ulusal basınlara, haberlere düşer. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.